Evet. Ee, şimdi bizler ben kendim için söylüyorum sobalı bir evde evet. büyüdük ee, baba gelirdi sobanın evet. etrafına toplanırdık ee, yemeğimizi yerde sobanın etrafına toplanırdık iyi kötü konuşurlardı aileler çocuklar evet. mutlaka onlarla ilgilenmese dahi duyduğunun bunun yanlış olup ya da bunun doğru olup olmadığını düşünürlerdi ya da kayıt alırlardı haberimiz evet. farkında biz olmadan tabii ki ama şu an herkese istedikleri gibi ulaşabiliyorlar her şeyi isteyip arayıp bulabiliyorlar. Ee, gerçekten zor, bizim için de zor yani evet. anne babalar için de zor evet. ee, çocuklar için de çok sıkıntılı bir dönem. Nasıl yardımcı evet. oluyorsunuz? Ya da aileler bunu nasıl fark edebilir? Ee, yani Size nasıl gelinmeli? Hı -hı. Ee, şimdi çocuğun yaşayacağı ya da ergenin yaşayacağı sıkıntıları salt sosyal medyaya bağlamamak gerekiyor. Ee, ilk yerinde sorunlar dediğimiz sorunlar var. Yani ne demek? Çocuk çocuk e Sosyal medyada da internette bir şiddet olayına gördüğü zaman bundan psikolojik olarak etkiliyor. Hı. Evet ama bu ikinci bir etki. Çocuğu daha çok etkileyen birincil etki dediğimiz yaşantıya bağlı olan şiddet gördüyse. Hı. Şiddeti anne baba arasında bir şiddet var buna maruz kaldıysa. Çünkü bu beş duyunun bütün yaşantılarıyla içi alımını yapılacak bir senaryo. İçinde direk canlı bir şekilde yaşıyor. Bu yönüyle ben sosyal medyadan e, ayırıyorum bunu. Çünkü diğerinde biraz daha soyut yön var, birinde somut yön var. Çocuk bana bir e, sıkıntıyla geldiğinde özellikle ergenin çocukluğunda travma varsa yaşadığı sıkıntılar, öfke patlamaları, okulda uyumsuzluk, e, çeteleşme, hmm. e, çalma davranışı, kişilik anlamında yaşadığı sıkıntılar gibi birçok sıkıntıyla geldiğinde sizin en başta söylediğiniz direkt içindeki o kırılgan masum çocuğu arıyorum. Diyorum ki bu çocuk nerede kırıldı? Bu çocuğu kim üzdü? Bu çocuğu kim hırpaladı? Şimdi ergenle e, terapinin soyut ortamında o e, biraz daha felsefi bir e, araştırmayla o çocuğu bulup üzerine konuşabiliyoruz. Hı hı. Yetişkinde de aynı şekilde. İzin veriyorlar değil mi? İzin veriyorlar. Çünkü her insanın ister yetişkin olsun ister çocuk olsun sağlıklı olmaya yönelik doğuştan getirdiği bir şey var. Tabii Doğuştan getiriyor, özünde var bu, istiyor, denge istiyor öz, sağlık istiyor, evet. uyumlanmak istiyor, insanlığına yakışan bir yaşantı talep ediyor. Bunun için e, uyaranlar geliyor bilinç altından, diyor ki bir şeyler yanlış gidiyor, öfkeyle çıkıyor, hı hı. kavgayla çıkıyor. Ben öfke ve kavga sorunu yaşayan ergenlerde hep masumane bakarım. Ne kadar yaramaz çocuk, alın bunu okuldan şeklinde değil, içinde o kırılgan çocuğun bir dışarıya ben buradayım deme şeklinin bu olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü duyuramıyor. Duyuramadığı için nasıl duyuracağını da bilmiyor. bilmiyor. Bu yüzden bu tepkileri veriyor. Davranış boyutunda gösteriyor. Çünkü elinde başka şans yok. Evet. Biz yetişkinler ne yapıyoruz? Karşılıklı konuşuyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz. Bir arkadaş sohbeti ya da daha profesyonel bir terapi ortamında iletişime dayalı bir çözüm arayışına giriyoruz. Ama çocuk ve ilk ergenlikte yani 12 yaşın civarındaki ergenlikte bu olaylar böyle olmuyor. Eyleme vurma oluyor. Yani çocuk içindeki bütün karmaşığı eyleme vuruyor. Okuldan kaçıyor, asi çocuk oluyor, kavga ediyor. Aslında bunların hepsi bir mesaj. Kız erkek aynı şekilde mi tepki veriyorlar? Büyük yani oranda mesela. aynı şekilde veriyor ancak erkek şöyle daha farklı bir yapısı var daha kırıcı. Yani daha yıpratıcı. Erkek olmasından kaynaklı toplumun da hazır, hazırladığı bir zemin var tabii. tabii. Erkek çocuğu kavga eder gibi yanlış inanışlarla çocuk bu kırılmalarını daha asilikle gösteriyor. Kız çocuğu daha içine kapanıyor. Tabii onda da asilikler gözüküyor. Daha çok içine kapanıyor. Depresyonla bunu yaşıyor. Hı. Erkek çocuğu eylemle yaşıyor. Evet, güzel. Evet.